Burada çevresi 18 pi olan bir çemberimiz var ve ayrıca bir de merkez açımız bulunuyor. Çemberin merkezi bu nokta ve çizeceğim bu merkez açı 10 derece. Bu açının karşısına düşen yayın uzunluğunu merak ediyorum. Yani şu pembeyle çizdiğim kısmın. Ve bunu bulmanın belki de en iyi yolu bu parçanın toplam uzunluğu olan oranından ilerlemek. Bunu yazayım. Yay uzunluğu bölü, Dairenin çevresi, merkezi açı bölü, 360'a eşit olacak. Bir düşünelim. Dairenin çevresinin 18 pi olduğunu biliyoruz ve yay uzunluğunu bulmaya çalışıyoruz. Ona da A diyelim, bu yayın ismi de A olsun ve merkezi açının 10 derece olduğunu biliyoruz. Ve aşağıda da 360 derece. Denklemin iki tarafında 18 pi ile çarpıp sadeleştirme yapalım. O halde yayın uzunluğu, yay uzunluğumuz, yani a, 10 bölü 360 çarpı 18 pi eşit olacak. Sağ tarafta sadeleştirme yaptığımızda 1 bölü 36 çarpı 18 pi yani pi bölü 2. Demek ki, kavisimizin buradaki yayın uzunluğu pi bölü 2'ymiş. Şimdi başka bir şey deneyelim. Aynı çember, çevresi yine 18π ama bu sefer merkez açımız 350 derecelik bir açı. Şimdi bu kocaman açının, kocaman açının karşısına denk düşen kavisin, yani o yayın uzunluğunu bulacağız. İşte bu çizdiğim kavisin, bu yayın. Mantık yine aynı. Yayın çemberin çevresine olan oranı, yani a bölü 18π. Yayın karşısına düştüğü merkezi açının çemberdeki toplam açıya oranına yani 350 bölü 360'a eşit olmalı. İki tarafta yine 18 pi ile çarpalım. Sağ tarafta sadeleştirme yaptığımızda sıfırlar gider. 18 ile 36 sadeleştiğinde a eşittir 35 pi bölü 2 kalır. Bunu ondalık olarak yazmak istersek de 17,5 pi deriz. Bu aynı zamanda ilk işlemin sağlaması gibi oldu. İlk işlemde 10 derecelik açının karşısına 0,5 pi uzunluğunda bir yay düşüyordu. İkinci işlemdeki yayın uzunluğuyla topladığımızda 17,5 artı 0,5 18 pi yani dairenin çevresinin tümü. Mantıklı çünkü 10 derecelik açıyla 350 derecelik açıyı topladığımızda da çemberin toplam açısı olan 360 dereceye eşit olur.